Kritik tripimim miklerim eptelik değilim zehir gibi iğnelemek gerekli pek zihnimi dinlemedim bilek derim bekledim epteler Yirmiye yedirdim eğlenim dilek derektim binemek derim istemek direktif Dirilirim ana da bitersin e dengesiz geri dönebilsin esef gelir Yastın, Yemin, beklimeden önüme setler çekin Ölü beyler beyi beni mektar gizim Ezin hassetmeyin kral oldu Az sanıma zinciri geçir avı görmez misin Adam etmez ki rozetler bile Ve sevenkler elindeki deftere bile sığmazsın Koçmara götler yeri çabalarını Az zaman ayır ki dayanacak gücü nasıl Mumsalların önemi yok karı yazı Kodumanları kaç kilah yapıp bazı Yaramıyı yederken aslanan Para gördü ya yazsın arkanı basında yer Salın. As asırnazıt fikirleri de bembeyaz badanasız sözüm hepsinin üstün ırk Biraz aç üzülmeyerek de diz para bekleremek emekleri Dörüne sırtı dönüp de gerek ki reklamın açık Küle zat patronuma talibim ta üstüne çıkarada gülünecek halini Sizi beyni paraya tapına adiler kadar özendiriyor el aleme hep Kime baltaya sabıç imaj yaratır da onurlu kalplerin aksine görgüze valmederim. derim Bu cezaların ayları günleri bağladı maziye dayan aynı olaylar ama sögüle sahili Bozulan o yollar mı ben mi aynıyım hala Yarına yakın iyi dağımını sırtlı kırıktır Aylara yazıldı masallar Ketumitlerin ayrımı bağnaza payda Hedef